Yeni Masonik Düzen Dünyanın 500 Yıllık Gerçek Tarihi ve Dünya Düzeninin Gizli Yöneticileri Harun Yahya Adnan Oktar Bu kitapta kullanılan ayetler Ali Bulaç'ın hazırladığı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı isimli mealden alınmıştır. Yahudilik ve Siyonizm hakkında önemli bir açıklama Kitabın ilerleyen bölümlerinde bazı Yahudilerin, batıl bir takım geleneklerin veya radikal, ateist-siyonist ideolojinin etkisi altında kalarak, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve geleceğe dair çeşitli planlarına yer verilmektedir. Bu batıl görüşlerden etkilenen kişiler zaman zaman İsrail, derin devleti içine de sızmakta. Hatta kimi zaman İsrail'in iç ve dış politikasında yönlendirici rol üstlenebilmektedirler. Ancak bu kitapta, bulunan bilgiler nedeniyle çeşitli yanlış anlamalar olmasını engellemek için, bazı konulara açıklık getirmekte de fayda vardır. İlk olarak belirtilmesi gereken husus, Burada yer alan bilgilerin tüm Yahudileri kapsayan konular olmadığıdır. Yahudilerin büyük çoğunluğu söz konusu faaliyetlerden, bu faaliyetlerin arka planlarından ve asıl hedeften haberdar olmadığı gibi, çok büyük bir çoğunluğu da bu uygulamalara karşı çıktıklarını sık sık ifade etmektedirler. Dolayısıyla, Kitabın ilerleyen bölümlerinde eleştirilen, hiçbir şekilde Yahudi, toplumunun geneli değildir, eleştirilen husus, kitabı mukaddese bir takım yanlış anlamlar yükleyerek şiddeti ve acımasızlığı sözde makulleştirmeye çalışan batıl, gelenekler ve bu geleneklere dayanarak, diğer insanları ikinci sınıf olarak gören, Onları haksızlık ve zulme uğratmayı normal karşılayan radikal, dünya görüşüdür. Yani, sosyal darvinist ve işgalci bir ideoloji olan radikal, ateist siyonizmdir. Bilindiği üzere, siyonizm 19. yüzyılın ortalarında, yurtları olmayan Yahudilerin vatan sahibi olmasını savunan bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır. Ancak zaman içerisinde pek çok ideolojide olduğu gibi siyonizmde de jenerasyona uğramış. Bu haklı talep uygulamada şiddet ve teröre başvuran, aşırı güçlerle ittifak eden, radikal ve din dışı bir anlayışa dönüşmüştür. Günümüzde Siyonizm iki farklı şekilde görülmektedir. Bunlardan ilki İsrail'de huzur ve barış içinde Müslümanlarla birlikte yaşamak, isteyen, güvenlik arayan, dedelerinin topraklarında ibadet edip, ticaret yapıp varlıklarını sürdürmek isteyen, dindar Yahudi halkının düşüncesi, olan Siyonizm'dir. Müslümanlar bu anlamdaki Siyonizme karşı değildir. Dindar Yahudi halkının, kendileri için kutsal olan topraklarda güven ve, huzur içinde yaşamaları, Allah'ı anmaları, sinagoglarında ibadetlerini yapmaları, topraklarında bilim ve ticaretle uğraşmaları kısaca burada, diledikleri gibi yaşamaları ve yerleşmeleri Müslümanları rahatsız edecek bir durum değildir. Hatta bu, Müslümanların sevinç duyacakları bir güzelliktir. Tarih boyunca Yahudilere karşılaştıkları çile ve zorluklarda onlara varlıklarını devam ettirme imkanı tanıyan, onları barındırıp kollayan hep Müslümanlar olmuştur. Samimi dindar bir Yahudinin yukarıda anlattığımız şekliyle Tevrat'a dayandırdığı Siyonist inancı bu açıdan İslamiyetle çelişmez. Zira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 Allah'ın sizin için yazdığı, girmenizi emrettiği kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin. Yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz. Maide Suresi 5:20-21. Dolayısıyla Yahudiler bu topraklarda hür yaşama hakkına sahiptirler. Ancak bu hak söz konusu topraklarda asırlardır varlıklarını devam ettiren ve bölgenin kutsallığına inanan Müslümanlar ve elbette Hristiyanlar için de geçerlidir. Bu mübarek topraklar her dinden her toplumdan insanın bir arada huzur içinde yaşayabileceği kadar geniş, güzel ve bereketlidir. Birinin yaşam hakkı diğerinin yaşam hakkını asla ortadan kaldırmaz. Özet olarak, eleştirdiğimiz ve tüm insanlar için büyük bir tehlike olduğunu ifade ettiğimiz, dinsiz, Allahsız Siyonizm'dir. Allah'ın varlığını, birliğini savunmayan, materyalist, Darwinist anlayışı teşvik ederek dinsizlik propagandası yapan, Ateist Siyonistler, dindar Yahudiler, içinde dindar Hristiyanlar içinde çok büyük bir tehlikedir. Ateist Siyonizm, günümüzde barışa, huzura, güzel ahlaka karşı mücadele, vermekte, sürekli fitne, kargaşa çıkarmakta, kan dökmektedir. Müslümanlar ve dindar Yahudiler ve Hristiyanlar. Allahsız Siyonizme karşı, Allah inancının yayılması konusunda birlik olmalıdır. Samimi olarak iman eden Yahudiler ve Müslümanların birbirleriyle olan ilişkileri de, hoşgörü, saygı ve merhamet çerçevesinde olmalıdır. Zira bu, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Müslümanlara bildirdiği ve Peygamber Efendimiz, Saf, İn hayatıyla bize gösterdiği ahlak ve tavırdır. Allah Kur'an'da Yahudiler ve Hristiyanları, kitap ehli olarak bildirmiş ve Müslümanların kitap ehline karşı tutumlarının nasıl olması gerektiğini detaylı olarak açıklamıştır. Kitap ehli, temeli Allah'ın vahiyine dayanan ahlaki kıstaslara, haram ve helal kavramlarına sahiptir. Kur'an, ahlakına ve Peygamberimiz, Saf, İn Sünnetine göre Müslümanların, Yahudilerden ve Hristiyanlardan iman edenlere sevgi, şefkat, hoşgörü ve saygıyla yaklaşmaları gerekir. Müslümanların Yahudilere ve Hristiyanlara çağrısı ise Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuz. Ankebut Suresi 46 Bu çağrı, Müslümanların kitap ehline bakış açısını açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Hepimiz bir olan Allah'a iman etmekte, Rabbimizin göndermiş olduğu elçileri sevmekte ve saymakta. Allah'ın koyduğu sınırlara uymakta, kutsal kitaplarımızda bildirilen ahlakı, yaşamaktayız. Dolayısıyla da, birbirimize anlayış, merhamet, sevgi ve saygıyla yaklaşmakla yükümlüyüz. Hepimiz aynı peygamberleri seviyor ve sayıyoruz. Müslümanlar gönderilmiş tüm peygamberlere iman ederler. Rabbimizin geçmişteki peygamberlere göndermiş olduğu kitaplara inanırlar. Bir ayette bu gerçek şöyle bildirilmiştir. De ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rablerinden verilenlere iman ettik.